Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus. bugünkü videomuzda Coop'de yeni gelen Karayip Korsanlar modunun ikinci bölümünde beraberiz arkadaşlar. Bir kulağımda sıkıntı olduğu için kamera açamıyorum. Şimdiden iyi seyirler, iyi eğlenceler. Göremiyorum ki dur bakayım gemiyi biraz döndüreyim oraya doğru. Ya yanmıyormuş gemileri ya. Şu üstündeki ışıklar uzaktan yanıyor etkisi Şimdi veriyor. Duracağız mı burada? yelken kaldıralım mı? Ne yapalım? Ay, erken kaldıralım. Demiri koyup girelim içeri. Aynen. Tamam. Yaklaş dibine kadar gir. Şu an giriyorum böyle. Demir ne zaman atalım? Biraz daha gidelim. Gib dibine girince at ya. Çarpma adamlara. Ben şuradan bir şeyler At. alacağım o zaman. Ha. Atıyorum demire. Yemeğimizi atma. Böyle gidelim ya. Nasıl atmayayım ya? Atayım bence. Sen bana sal. sal Pardon sorry. Ya. Durdurdum. Bırak, bırak, bırak, bırak, bırak. Bıraktım. <gülüyor> bizim <gülüyor> bizim bir tane kılıç almamız lazım önce. Kılıçlarınızı alın da. Kılıcı olmayan kılıcı alsın. Aslında kanka pompalı mı alayım ben yanıma? Silah olarak. Aa bana kılıcı da gelmiş bunun bak. Kılıçla abi kılıcı olmayan kılıç alsın diyorsun da. Gördün mü abi? Bakayım. Aaa. Arbiden de kılıcı var. Altın Geli kılıcı gelmiş. Ağzım bana. Kardeşim hemen ne dalıyorsun? Beklesene iki dakika. Bunların gemisinde ne oluyor lan? Ne oluyor? Scuttle ship mallar ya. O ne kanka? Gemileri batırdılar. Büyük ihtimal görev bakta kaldı aşağıda ya da bir şeyler oldu. Yanlış bir şey yaptılar. Ska taşıverler ya da öldürdüler aşağıda belirir onları. Dalıyorum abi. <gülüyor> nefes ala nefes al orada da ölme. Nefes alma yerleri nerede vardı? Şu an yok kardeşim. Şunda takip etsin nefes alıyorsun. Takip ediyorsun aynı. Tamam. Geçen de aldığımızda bu eşyalar var mıydı? Evet. Bak numlock'a bas tamam mı? Numlock'a bir kez bas sonra shift'e bas, sal. İyi, yaptım dedim Evet, kendisi Vay iniyor. Sadece fareyi tut ha, adam var ya. Aynen. Nefesini aldım. Mükemmel abi. Manim, <gülüyor> Klavier'in yorulmasına en azından bas tuttuğumda. Ya Yunus sen niye böyle hızlı hızlı iniyorsun abi? Önden önden. Bir zararı Doğru. mı var? Evet. Bir zararı yok, önünden girir, bir şey olmaz da. Şey gitmem, içe içine girme. Hoşuna mı gitmedi Bek. Kadir? Hayırdır? Alır, biladersin. Yavaş yaplar. Nefesler de alacağız, şurada alalım. Önümüzde yani yani. işte, benim oldum yerde. <gülüyor> Şarkı çok güzel. Almadı. Evet. Alır alır. Ha, şu an aldı, tamam. Geçtim biraz öyle aldı. Bunun sesinde huzur var Yanımızda yemek memek diye aşağıdan yemek yapıyorum. Kanka biz bunu keşke birinci görevden yapsaydık ya. Jack Sparrow'u görürdük en azından. Onu unuttum ben. Görürsün bir daha merak etme. Görür müyüz acaba? Görüyor muyuz kan? Görüyorsun zaten. Hep görüyorsun. Şu an hep bunu da görmüyorsun ya. da. Tamam. yerlerinde de hep görüyorsun Jack Sparrow'u. Geldim ben gemideyim. Siz de geldiğiniz yer çarpmamday Geminin Geminin diğer tarafına geç, oradan bir yanımıza yemek memek alalım abi önce. Atlayın diğer tarafına geminin. tarafında yoktur geminin yemek. Sağında mı? Şeyinde, ünlü, e, önünde ön çaprazında olması lazım. Ön çaprazında olması lazım. şu arkasındayız. Ön çaprazında yemek sandıkları falan olması lazım. Spawn noktası var orada. Haa, o bizi sürekli öldürdükleri yere. Hı hı, orası, oleydi. Bunu sanırım buranın stilini biraz değiştirmişler. Kanka asayı ne zaman alacağız? Çıkarken değil mi? Asayı çıkarken de en yukarı çıkacağız Burada bir asayı vardı. Nerede kanka o yer? Kanka bilmiyorum ya. Ben size demiştim o zaman. Hani ha, orada burada burada burada. Tam buldum burada. Asa... asa mı var? Asa yoktur. Asa vermez daha. Asa yok. Yeni yemek. O da adamlardan düşmüş. Yemek abi. yemekleri al yemekleri al. Aldım ben 5 domates aldım ya. Bekliyorum domates, domates değil o nar nar. Nar ha, Mango daha mı yı acaba? Yoo nar daha iyi. Gelin ara bekliyorum. Nar daha iyiyse mango'yu bırakıp daha Nar ve var. ananas daha iyi. Yeme gideceğiz abi bence. Kanka ee, namloka basayım mı bir daha? Yok gerek, gerek yok, kendi yok ya domates. şu an oyna. kendin oyna. Kendim mi oynayın? Evet şu an itibaren kendin oynayın artık. Tamam kapattım. İndirdim içeri ama ben burayı çözmüyorum siz çözün. Gel gel gel, Kader senden ya. Geliyorum abi. Biz girmiştik ki zaten daha önce. Aynen yani. biz bu, burayı yaptık da... İttir abi ona. Tam ben, ben anlayamadım ne yaptığınızı. İttir ya. Bir daha mı bulmamız gerekiyor abi aynı. Aynen. Lan nasıl ne? daldın oradan Yunus? Nasıl oldu geçtin lan? Harbiden Yürüye nasıl kafa. geçti oradan ya? <gülüyor> <gülüyor> Aldın mı lan? Altları, aldı Kardeşim biz ne yazdık bu işin. Lan yürü git. Az önce kontrollerini unutmuştur o <gülüyor> Sadece F ile karıştırdım oğlum. Ondan geçtiyordu mu? Onu da karıştırmazsın be ya. <gülüyor> Bir yerden nefes mi alsak acaba? Gerek yok ya. Gerek yok mu? Aç kalan kapıyı. Pusula da aşağı inek Açayım mı? Aç aç. <gülüyor> Açayım <gülüyor> mı? <mi>? Açayım mı? <mi? gülüyor> pusula var burada kitap vardı galiba doğru doğratılıyorsam. Sağ sola e. dikkatlice bakın. Avruğunuz mu pusulayı? Aaaa. E. Kitap var mı bakalım enkırafta? Ya pusulam çıkalım burada. Kapı göremedim abi. Pusulamış pusulam. pusulam. pusulam. pusulam. gel. Şöyle pusulamızı da açalım hiç bilmiyormuş gibi. Aa burayı gösteriyor pusulada gidelim. Aşağıyı gösteriyor değil mi? Evet diyece zaten. Orayı bakın burada kitap olabilir bu arada. O da parçası üstte kitap olabilir. Buraya dikkatlice bir bakın var mı yok yine. Yok mu? Altında, üzerinde falan olabilir mi? Şöyle bakıyorum. Yok orada değil. Yok sorular yoktur. Gelin Dur, gelim ben az önce başlasın. Yok, soruyoktur. Tamam. Buraya. Açtır. Buralım kanka, girelim sonra. So Please, bir dakika ya, bir dakika geri attım bakayım. Neden abi? Bir saniye bir şeye bakacağım da. Ben gidiyorum. Abi siz gelmeyin, siz gelmeyin. Siz gidin. Tam yokmuş. Yani seni bekleyelim mi burada? Bek Beklemeyelim, bulmacayı çözmeye başlayayım istiyorsanız. burada direkt dalmayacaklar mıydı bize? Önce dalacaklardı diye. Önce de alacaklar, sonra bir tane anahtar verecekler. Ben şuradan pompaladayım Onu bırakana kadar da siz şey yapın, bulmacayı çöze koyun. Geldiler bile. Abi, bopalıyı nereden alacağım? Bir dakika, geldiler. Kamparı almayayım herzden şey, ya bir şey yok Bende AWP var ya İyi ya Ben müzik sesini kapatacağım bir dakika Göderim mi abi? Bana koyduğumun yaradığına bir saattir vuruyoruz, Yeni öldü ya. Oğlum konuşur rahat rahat, rahat vurduk ya. Ondan kalp düştü. Aldınız mı? Aldım da hangisinin eksikliğini bilmiyorum. Bunun nex, şunun nex, bunun nex. Buluruz onu ya. Şimdi yapın abi. Görsele göre ayarlayın. Bir Şimdi... buru böyle aşağı indir diyor reis. Zincirli doğru, zincirli doğru. Zincirli doğru mu? Tamam. Elinde Alev olan e, en arkada olacak. Abi ilkteki bu... Ay olan alev dediğin hangisi? Olacak. Bak, Alev dediğin şu ilk baştaki mi? Bu mu? İkinci Alev'de. sıradaki. Alev doğru galiba. Aleem, tamam. doğru, de doğru değil. Oru değil mi? Ne? Tamam. İlk baştaki de en altta. En tamam. aşağı olacak. Ona ne diyorsun ilk baştakine? Bu böyle. Ona, ona ay'da, ayda ya. Ah böyle tamam. mi? Ay böyle diyelim. olacak. Vur bakayım bir defa. Yanlış mı yapayım? Ortaya yorum. Aleem mi ay mı? Tamam doğru. Doğru değil. En belli olmaz o her seferinde o şey çıkıyor. Ama doğru mu yanlış mı belli olmuyor. mu? Da oluyor mu? Doluyorlar falan kanka bir şey oluyor ama müzik falan. İyi pardon okay. suyun açılıp dökülmesi lazım da. Yok, yanlış şey oldu. <gülüyor> tamam yanlış. Bir dakika. O zaman bu bir üstten acaba? Abi bu evet. An evet. Gitti. Bak, to kurduk. Ya dur. Sana vurdun. Yok, ayağa vurdun. Sen zannediyorsun da vurdun ne? Öyle. Koydum oraya bir tane. Oluyor mu? Bir dakika göreceğiz. Açalım hadi. Bakayım bu zincirli olan. Tamam zincirli olan en arkada abi. Nerede zincirli? Burada en arkada. Tamam Anladım en arkada bak zincirle doğru. Olan. Bir dakika bir saniye bir şey deneyeyim. Oğlum zincirli en arkam emin misin? Bir tık aşağısı olmasın en arkanın. Hayır, hayır bak zincirli bak en arka kanka. Şimdi vur bakayım şimdi vur. Kime? Zincirli mi? Ortaya ortaya adam sanki. Olmazmayın. Olmadı değil mi? Oldu galiba. Yani, da, oldu oldu oldu. Oldu oldu <Gülüyor> oldu. <Gülüyor> Burdaki bu maçı çözüp aşağı ineceğiz. Geyser'e aşacağız. Ay. Ee, I... Hepsi en arkada. Ben gidiyorum aşağı. Tamam. Kanka aynen. Hepsi en arkada. Aşağıdakileri yani mi böyle yapacaktık? Yani senin arkada. Alev olan bende. Yerine... Tamam. da abi. Üç kez falan mal lazım. Bir Bu kez daha... Bu abi? Aile bende. Vurdu mu? Tamam. Zincirli tamam mı? Tamam, tamam. çık, çık çık çık çık. Evet ben çıkardım yukarı. Gajzer açılacak. Gajzer'den zırtacağız. Büyük ihtimalle. Evet Elim evet. Gajzer. At gidiyor yukarıya. Şimdi ben abi çözelim mi hemen? Bu alev olan en ön mü? En ön. Bu kim? Alev olan. Ulan pompalı pompalı pompa her şeyin zılamı bu arada. Şu yaratıkları niye? keselim bi' ya. Vuramadım. Hem niye legendary şeyim yok ya? Sadece tutanım Koydum ona bir bomba. Lan bu ne yapıyor? Hayır, hayır hayır. Ya yanlış yerden yapıyorum bak. Devir. Koydum, koydum kalbi, bulmacayı çözelim. Tamam. Alev olan en önde. Alev olan. Alev olan en önde. Diğerlerin 1 bekle. Biz mihi doğru alev doğru. Ay alev doğru şu yukarıdaki yanlış. Alev doğru değil. Ayan Ay, arka. Tam doğru şu an. Aleve bir biten... tane daha vuracağım. Alev şu an doğru. Oldu mu? Teşekkür ederim. Zincirli olan bir üstte çünkü. Bir saniye. Şunu bir vurunca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ort ortaya sıktı çünkü de. Şunu mi? bir yükseltelim abi zinciri Bir dakika <gülüyor> tamam, doğru şu an doğru. Zincir doğru. Abi dimdik duruyor orada. En arkanın bir yönü mü acaba Ay? Hayır Ay doğru. Ay en arka. Bir Yok, değil. değil ya. Zincir bir arkanın bir yönü. En arkanın bir yönü, öbürü de en alt. En alt mı, en üst mü? En alt, pardon. Bir dakika, ateş. Ateş yanlış galiba adı bakayım. Ateş şu an doğru. Ateş de çok aşağıda oldu ama o zaman. <gülüyor> zaman. Şineleyim bakayım. Ver suyu. Tamam, doğru abi? Benle beraber yüzseniz evi. Diyorum. Ne oldu? Yanıma doğru yüz yüz. Yanıma, yanıma yanıma yanıma Yunus gel gel. Gel gel gel gel. Ne yapacağız burada? Gel. Burada kitap var okuyun bak gördün mü? Eyvallah kral. <gülüyor> Burada bir yerde bir kitap daha vardı ama unuttum yeni. Bur komendasyon sonra yaparsınız. Gel, gə, gə, gə, gə. geçelim mi? Bir dakika gelmedim. Neredesin lan? Ah geldi. Vurav. Vurdum işlemeden ama. Vur, tamam. Genlerde şey bizim alsa, asaları aldık. Burada mı? <gülüyor> Abi boş yere sıkmayalım. Canları var. Can daha var orada. Bence yani canları olması lazım. Dırılıyor. Can daha var. Ben buraya mı gelsen alacağım? Bir mantar Nerede bizim reis? Uyuyan reis. Ben? Reis ah, geldi. geldi. <gülüyor> Adı neydi lan bunun? Unut krak Aynen aynen krekken. Davy Jones himself Another ship from the world above Soon to be drawn inside the walls of my citadel and consumed mm -hmm. By gidelim Ah <coughs> Have you arrogance enough to believe you humans hold sway over us? Know this, land dweller. I am the Queen of the Sirens, and this is the true majesty of my domain. Your courage has carried you farther than I anticipated. I shall not permit you. Desecrate the royal presence. There almost Leave this fire immediately bir arayayım mı ya? Ararcsın ya, daha delisi yok. Tamam. Hadi çıktım ben. Çıktım ben de. Nereye yüzüyorduk abi? <gülüyor> Gemiye mi? Ya ya aşağı. aşağı. Var. Bunları vuralım be. En aşağıya, şeye gidelim. Bana biri bir şey buldu ya. Dur arkamızda. Nerede lan bu şeyler geldi işte ya. Yukarıdalar bak. Karşımdaymış. Ölcem şimdi, şimdi vuran. Abi ölceksen kaç? Ölcem ne öyle ölcem değil. Ben bir şekilde Romuyorum tutarım ya, ki. Romuyorum ya uzak mesafeden. Öldürdüm ben bir tanesini Aşağı doğru yüzmeden. Tak tak tak tak tak tak. Var mı arkadaşım burada? Ben sizi niye görmüyorum? Bak. Ha gördüm. Yok. Burada bir yemek alamıyorum elime. Elindekini bırakıp yemek alman lazım. Azsa var arkadaş. Nasıl bırakıyoruz azsa'yı? <gülüyor> <sahi? gülüyor> X'le bırakıp bir da alırsın yolda. Aşağıda bırak istersen şimdi bıraktığın gibi düşmesin aşağı. Tığ, düşmüyor kanka, ne var düşüyor? Arkadaş parlayanlar ne? Asal yine var. az, evet, yine evet. az alırım siz. Ben bunları diyordum işte size. Ben burayı bıraktım. Ben Onlar bir daha mı iyi? Yok, aynen. Değişemiş yok. Ben sadece cipullensin diye Aynen. Şunlara vurayım da iki tane bari. Kanka nefes almamız lazım şuradan. Şuradan nefes alayım. Nefese gerek yok ya. şu Girişe gittiğiniz zaman nefes almamız gerek kalmıyor. Tamam, ben alayım da yine. Ölmeyeyim. Tamam. Abi şeyin nerede? Burada deniz gacısı vardı bir arada Abi deniz gacısını falan bilmiyorum da bu stren görevi vardı. 20 tane vuruyorduk <gülüyor> ya yani. O bitti mi acaba bizim? Tabi tabi tek seferlik ya o. Tamam. Tek seferlik o. Burada kitap var mıydı? Kanka, kitap var. hangi girişi gidiyoruz? Yani Şuraya girişi çözeceğiz de. Şimdi bizim buraya geldiğimiz gibi arkamızdan bir sürü büyük ihtimal deniz kısı falan girecek yine stren kalbi düşecek. Çünkü bu kapıydı. Aa benim sizden görevi bir biz tane sirenda, kaldı lan. Benim de arkama gelmiş lan. Piç'e bak. Demek ki geçen sefer bitirmedik biz ya. öldürdüm ben sireni. Aynen. Sahide. O da öldü tamam. Bravo. Arkanızda bir tane daha var. Hatta birkaç tane daha geliyorum. Daha iyi sağlam vurdun da. Uzun basılı tutun. Cihaz büyüyor ya daha güzel vuruyor. Evet şimdi... Bekleyiciyiz daha gelecek. Kırmızısı gelecek. Hakkı neyin kırmızısı gelecek acaba? Senin Kırmızı. kırmızısı. Geliyor bak. Normal rengiyle Bir tek kırmızısı gelecek bunu Bir tek attım ben tat tane daha geliyor. What vuramadık ya. 6 varmış tane. Geldi bak bir geldi. tane. Bak geldi Gördün mü? Farklı renkli geldi. ben bir nefes alayım. Abiler nefesi unutmayın. Aynı dal vuruyor vuruyor. Abi. Nasıl oluyor? Piçe bak ya. miyoda. düşmedi mi? Lan bu ne yapıyor ya? Öpüşmeye. Amonaya koydum. Benim şlabikte. Düşürdü. Aldım. Hangi seksi? Bir saniye ablam arıyor bir saniye. Meksik. Baktım. İkisi Efendim, de ama. ikisi de en altta bu arada. Alo. İyi senden ne haber? Bu en altta şimdi, öbürünü en altta doğru ayarlayalım. Nerede Ömrü ya? Ben, ben kör müyüm he? Yok yukarıda değil. Önümdeyim inşallah. Vur şimdi arkanda. Evet, hmm. En altta değil mi zaten bu? Eşini getirdim ben gitsin. Ya valla bilmiyoruz şey, ki yıl tarafında diyordu. 100. yıl tarafında diyordu ismini bilmiyorum. Ya? Ya. Aha. Tamam sorayım abla, niçin? Anladım. Nefes alalım da ölmeyelim. Anladım abla. Gel gel anladım gel gel gel, gel, gel. Şurada kitap var. Burada. Abla tamam ben onu örelim sana abla. dönerim. Aynen lan. He Arada kitap var. He Bunu orada da okusun da. Tamam dönmeden. abla. Tamam. Tam ben onu sorup dönerim abla sana. Lan ölmesin orada. Tamam. Orada nefes alıyor bakalım. mu acaba? Bilmiyorum. İçeride nefes alınca bu. Abi ne yaptınız? Nefes Kapıyı al gel, gel burada yiyelim. kitabı oku. Alabilen Arkandayız. Ben. Gel gel aldın. Bak şurada tahtada kitap var. Bakıyorum kanka. Gelin, gelin, gelin, gelin, gelin. Okuyorsa gelin. Okumadım. Okudum. Gel, lazım. Neredesin? Görmüyorum ki sizi. Ha şurada. Orada bir delik var, o deliğinden <gülüyor> Ne oluyor lan? Bir şey mi vuruyor? geçeceğiz, buraya geçeceğiz, buraya geçeceğiz. bu kuyun? yine bulmakı çözeceğiz. Ee, alev en altta, ay ortada, zincir en arkada. Ay ortada. Ay ayarladım. Zincir, zincir en arkada. alevde tamam, alevde alev aynı normal böyle kalacak. Tamam, zincir tamam, doğru. Neredeydi en üstteydi? Bekle, vuracağım. Gel bak göstereyim. Buraya gel. Abi geliyorum var. Dur bir dakika. Neredesin? Bak karşı gördün mü? Bak tam karşıda gördüm. Buradan karşıya bakınca. Hayır. Neyi göreceğim ki? Yukarı bak yukarı. Vuracağın şeyi göreceğsin. Borazan'ı. He. Evet, okay, öke okay. öke. Vurayım mı? Benlisli. Benim silahım mıska almış şu an. Vursun da galiba. Evet, Vurdu galiba. Burada. Şurada parlayan bir şey, ya, ya. asa bunu... var burada. Alsanıza bak bak. Şşt. Ama Osman'la konuşacağım abi. Bir saniye. Sıfır asalar var burada. Ces Lan ağaçlar gerekmiyor ya da biz yanlış yaptık bu arada. Valla ama. İşte alev en altta. Bir dakika alev en altta mı lan? Alev en altta aynen. Alev en altta. İşte tekrar ay alev yanlış gibi altta. değil mi? Ay. Ay doğru ya. Doğru mu? Zincir ay en arka, en arka Zincir en arkanın bir yönü olmasın? Hiç atıyor ya. Zincir en arka en arka. En arkanın bir yönü falan. Bence değil. en arkanın bir yönü. Bak böyle. Enledim. Değiştirmeseydin keşke. Valla. Zaten en arkadaydı. Kanka zincir nerede? Şu lan? En arka... Zincir şu an en arkada değil ki. Yok, en ben arkada olmamız lazım. Dediğim ama oh. Bekle. bir daha vuruyor. Tamam. Bak zincir böyle abi. Şu an en arkada mı? Evet. Şu an da oldu galiba. Abi dik abi ay nerede? Şu mu? Hayır. Ali. Oldu galiba. Oldu oldu. Oldu mu? Ne yapmamız gerekiyor dostum? Hadi sen asal gel. Sağ ya. Sağ ol, gel i̇şte benle beraber Benimle beraber gelin. Ha, Burada bir delik, bir, bir delik var. Burada bir yüzülcek delik var. Ne zaman o delik. Ya, çıktılar yine. Bunlara vurun da. Dikdiri bırak. Çalsı lan beni. Kanka bir saniye şöbüğü kurtar şunu. Daha büyüğü hatta. Öldür. Ben de gelmeniz lazım acilen. Acilen mi? Hmm, burası kapanıyor yoksa. Bir daha giremeyoz buraya. Neredesin sen ya? Göremedim. Yanıma, yanıma, yanıma. Kusma doğruya. Geldik. Ya buraya. Bak orada kitap var gördün mü? Evet. Taşta. Otun üstünde. Orayı. mı kapanıyor artık. abi? Ya burası kapanıyor. Burası, kapanıyor. burası kapanıyor. burası kapanınca geri bir daha giremiyorsun buraya. O kitabı okum gel. Bu kitabı okudum. 3. Üç kitap oldu herhalde bu. Evet, aynen, 3. oldu. Lan buradan nasıl çıkacağız? Çıkamıyoruz. Açsanız benim çıktığım gibi köşeden çıkın. Abi kim vuruyor bana? Kimi yediyor? Bak, ah, birçeye bak. Deş attı bana. Yemek var mı? Bir yemeğimizi kulelim ya. Köşede galiba. En büyükleri gelecek. Kanka onu çok sağlam vuracağım. Nerede o? Burda. bir geldi. Başka var mı Basıl tutun. Önce. Burada bir tane daha ne var galiba. Tamam. Yok. Ya anasını kim? Geriyan <gülüyor> <C> Fehlim <yansıtayım gülüyor> <gülüyor> Beler yemek alabileceğimiz yer var mı? Var burada şu. Burası yemek. Olup ben ya? Bak Sandıklar boş. Neredesin? Burada, burada. Şimdi bize diyor ki çekin diyor gidin diyor. Gel. Yunus açılmıyor ki bunlar. Bir dakika abi. Yunus bunlar değil mi? Çek. Bir saniye anladım niye açılmadı ya? Çekiyor mu şu an? Aa sağ Olur, öyle. Ağır çekimde. Tamam. 3 2 1 koşun. Bıraktım çünkü kapıyı. Tamam geçtiyseniz güzel. Şimdi ee, <gülüyor> Bakın burada çözülmesi çözülmesi gereken çok saçma bir tane yer var tamam mı? Burası biraz zor. Hem de dalıyorlar galiba şu an. Bir dakika. Su yükseliyor lan. Burada kitap var mıydı onu şu an bir dakika. Yükselmiyor. Şey dekiler... Burada kitap yok. Şey yapacağız abi. Biri gelsin bunu tutsun. ben Biri gelsin bunu tutsun. Ben tutarım. Tamam bunu. Tutayım sen ben. çek W'yla. Gel bende abi sen. Gel gel. Sonra gel sen tut, tut Çek çek W'yla çek onu. Sadece basılı tutama olur mu? Sadece bırakma hiç. Basıyorum şu an. İnmedi. Bir dakika. İniyor. İnecek incek şimdi inecek. W'ya basıyorum bak. Heh tamam. İniyor iniyor. Abi. Hiç kesme çekme var mı? Hiç. Hiç, hiç. Nasıl? nasıl, nasıl. Gel abi üstüne. Kaldır şimdi biraz yukarı. Kanka al, çekme al. dedim parmağını ama. SL kaldır. Tamam. Ben benle beraber karşı atla abi sen de. Şu turuncu tarafa atla. Tamam şimdi sen aşağı indir tekrar. En i̇n, in aşağı indir ama da tamam mı? Tamam kanka indiriyorum. Abi şimdi geri gelsen git sen gel sen geri git sen geri Geliyor tamam. Ben çözebileceğim şey. Aynen sen geri git. Sen geri git. En üstüne mi çıkacağınız? Abi sen şimdi onun en üstüne çık. En üstüne çık. Yani onun en üstüne çık. En, çık. en üstüne çık. Nefesine mi? Yetişebilecek mi? mi lan bu burada? Yetişen yetişen. Çık çık. Zıpla. Hı. Şimdi ya, oradan, ya. Da oradan da karşıya atacaksın Kırmızı böyle şey olan. Yukarı en yukarıya. Hay, onu kaldır. Kaldı yani. sen onu sen... yukarı yani. Kaldınız. Burada kitap varmış. Bunu okutacağım size sonra. Unutturmayın bana. Oradan çıkmadan önce. <gülüyor> evet, kırmızıya atladım. Bir dakika abi saniye diliyorum. Burada Kırmızı bir şey var ha? basayım buna. E. Anahtarlar var mı sen? Anahtarı <gülüyor> alacaksın. Anahtarı alacaksın. O anahtar sende da kalacak şimdi tamam mı? Hayır pardon, anahtarı getir gel buraya. Buradaki kapıyı açıyordu oradaki. Aşağı arıyorsun. in hadi. İndiriyorum. Bir dakika dur burada bir kapı yok ya. Buraya niye açılıyor? Anahtar bizim niye, yerin kapısını şuradan unuttum ben. Şimdi bir dakika, Kadir anahtar sende kalsın. Sen bana burada duvarlarda işaretler var tamam mı? Ya da anahtar yoruluş var. Belki de ben çözeceğim buradan şimdi. Bana sniper lazım ama? Sniper ben, olan biri var mı? Bende var. Gel yanıma gelmen lazım. Nasıl geleceksin? Atla bu tarafa. Yanındayım zaten bak. Şu an yanında mısın? Ha. Değilsin. O gemideyim yani oraya geldim. O gemide değilim ben. Yanından gel, arkasına çık, Yan taraftan bu taraf buraya gel. Sen tekrar aşağı mı indin? Şimdi zincir... Zincir en aşağıda. Bu zincir. Lan tamam, bu zincir en aşağıda şu an. Ay... Ortada. Ay hangisi? Ay doğru. Abi düştük buraya nasıl çıkacağız? Alev. Daha. Alev nerede abi? Alev'i göremiyorum. Ha, alev bu. Alev ne orada? Fotoğraftaki en arkada mı? Bakayım. benim. Tamam, alev doğru şu an. Bir oluyor beyler, sarsılıyor burası. Orası da sarsılıyor mu? Bir dakika, bir saniye. Burada bir yerden en üstte vurabiliyorduk ya. Kanka, en üstte niye vuracaksın? Söyle ben vurayım. Yani en şey üstte mi olacak? Niye vuracağım? Borazanı vuracağım kanka. Borazanı anladım. Borazanı görebiliyorsan vur. Bugün de tuşu yok mu? Yunus var mıydı? Hatırlıyor mu? Ben bir bir yerde bakta kalmıştım alakası yok. Kanka niye peki birimiz bu odada kalmadı da vursaydı? Olmuyor. Bu odada kalıp, Aa, olmuyor atıyor mu? direkt buraya geri. Ya buradan gözüküyor normalde, vuruluyor da. Bir dakika. Ben çok mu karanlık oldum ya? Çok karanlık oradan oldum. Bu oradan nerede tam olarak? En, en yukarıda. Bu hani bizim gittiğimiz odadaki tavanda vardı ya bu oradan. Orada. Vuruluyor buradan. Acaba buranın farklı bir görüş olan yeri var mı? Ben silahı değiştirmem lazım ya. Ben silahı su ki. Bilmem ne? ki var mı yok mu. Emin değilim o konuda. Ama burayı su bastırabilmemiz için onu yapmamız lazım önce. Bir bakalım bir sağa sola ya. Ben, deneyeceğim ben ama siz bakın. Hadi sen buraya nasıl çıktın lan? Buradan mı? Kanka, hayır, ben buraya dolaştım da geldim. Buradan çıkış yok. Allah seni şuradan ya, bak zıplamıyor karakter. Lan. Aman, koyayım böyle işin? Şurada ne var? Ha? Vurabildim ben. Yunus beni şu en yukarı çıkarsene bir kanka. Az önce senin çıktığın yere. Nereden çıkardıktan Ha şuradan. Aynen oradan W ile aşağı indir de. Kan vurdu galiba bir şey oluyor. Bir dakika bir saniye yok vuramadım buraya nasıl çıkacağım abi? Heh. Buldum da bunu nasıl vuracağız biliyor musun? Bana sniper lazım ya. Silah taşıyabileceğin bir yer var mı içeride? Direkt en aşağıya kadar getirdim kardeş. Sniper var bende. Kanka şimdi abi... beni bir bir tık yukarı çıkaracaksın. Abi nerede biliyor musun? Tam bir dakika bir daha bakayım. Şimdi aşağı indireceğim kanka tekrar. Buradan bakıyor. Ağrı sıkıyor. Ben ben sana eğimin direkt esesini aldım tamam mı? Tamam. Sana atıyorum, sen oradan atma edemeyi. Tamam boşver boşver. Elimde at var. Sen az önce nasıl çıktın o şeyin Kaan'ın olduğu yere? Kaan'ın olduğu yere mi? Seni gel buradan çıkaracağım gel. Bekle. Sen, sen kendini nasıl geldin bırak. oğlum? Kanka şunu aşağı indir. Şöyle gideceğiz bak gel. Attım gördün mü? Heh, dur bakayım. Siz buraya gelemediniz mi? Dur, geliyoruz. Burada kitap var, kitap okudunuz mu? Gördüm, kitap okuyamadık Yapma. ya. Aslında basit değil, anında de sniper yok. Sniper olsaydı, güvüldüğümüzde elde ediyorsun. Yunus, nasıl gittin lan oraya? Oğlum, bug analiz satayım. Yunus yüzüyor, bir yerlere gidiyor. Tekrar beni buraya attı kanka. Bir baga girdim ben ya. Kanka bak şuradan indir o zaman. Hani az önce ile indirdin ya çıkamazsın. Sen nasıl çıktın? İntime mermi w ya. W'yla indir, en aşağı indir. Ayşin üstüne de Ben de bir en çıkmaya çalışacağım o zaman sen indirirken. Aa vurdum. Aha helal. Helal lan. O zaman gitmemize gerek yok. Vallahi yoo burayı zaten şimdi su basacak, su basınca gelecek. Ama dua edin diyor doğru. Oğlum gene yok. gidiyorken dike kanka En aşağı indireceksin. Sonra hızlıca koşup geleceksin. Abi şey bulmacaları Bulmacaların şeyini değiştirdiniz mi hiç? İçerideki ayınmayı yiyorum abi. Hayır. Bir dakika. Yunus en zincir... aşağıya indir bak. durusun artık kendisi durur. Abi dursun. de, abi değiştirmiş. Dur zincir en önde. Lan oğlum. Değil. Zincir. Ay. Gel sonra zıplay içeri. Burası mı oraya şan? Masumiyet. <gülüyor> Bir değiştirmiş bu arada. Ben hiç şey ama. Gel kitap okuyalım. Kitabı okuyayım ben şunu şundan. Kitap vurayım. nerede? Ah, Bak Kurda gel yemin içinde. Zincir en önde. Bir daha nasıl vuracağım şimdi oraya ben. Yunus geliyor Yunus da vurabilir. Artık geç ne olursun ya. A vurdum. Artık alıştım. Buna vurabiliyorum. Helal lan. kolaymış lan. Bilmiyorum, tam ağrı. Anne su basmıyor burayı. Basması lazım. Vallahi basmadı. Vallahi kafamı kesip koparacağım şimdi nasıl kal. Bir daha bakalım. Doğru yanlışlara. Zincir en önde. Doğru muyum? Bak çizgi. Ampulsüyor galiba. Tore, Tore maviden aşağı düştü. <gülüyor> zincirin Zincir önünde. En önde mi? Basmıyor kanka. O zincirin önünde. Zincir bir tık evet. aşağıda ol. Bakayım. Zincir doğru ya. Öy tamam. Alev en arkada. Alev şu hemen önümde en arkada. Doğru. Ay, ay bi öne. Ay bi öne alalım bakalım. He, ay en arkada ay. değil ya. Ay ortada. Esne tamam. tam ortada da sayıyordu. Şimdi vur bu araya. Bakayım mı vur abi? Ben buna uğraşmıyorum. Uğraşmıyor, Şu an bir, bir şeyler oluyor abi. Vurdum. Gel. Bakayım be. Basmadı halen daha ama. Dur dur şimdi bastı. basar. Bastı bastı. Nerede suyun? Nereden veriyor kanka? Bu arada. Doğut dolmaya başlayacak şimdi. Aynen. Yok lan. Aynen doluyor. Doluyor, doluyor mu? Dolmuyor. Yok yok Basmıyor. dolmuyor. Biz yine mi yanlış yaptık? Anahtarı unutmadınız değil mi? Anahtarı bak. Anahtar burada. Bir daha bir daha bakacağım. Şuraya Zincir. koyayım mı? Yeri belli olsun. Bir şey oluyor lan. Bir dakika. Hadi normal bir sert sarkısı mıydı baba? Vursana kanka. Zincir mi? Ay normal direkt yukarıya vur. He. Vurdan vurdan vurdan. Tamam oldu gel. Bu sefer oldu. Bu sefer eminim. Az önce de eminim ya. Emin değildim biz önce bir şey yanlış yapmışız galiba. Hah, bu sefer oldu bak. Değişimcilik vardı. Bir sefer oldu. Aynen doluyor. Kaç tane kitap okudunuz? Dört. Hı. Dört galiba. Ve diğer beşinci neredeydi? Beşinci neredeydi? Yunus, sağını al gel istersen. Alamam. Niye bakamaya şuradan? Çünkü anahtar var bende. He, okey okey şu amrakadan buraya çıkabiliyoruz diye hatırlıyorum Aynen çıkabiliyoruz. Sen kitap okudun mu? Evet evet. Fedir. Fedir ben mi? Ha. Yemin içindekini okudum. Adio. Geliyor geliyor. Ya açmamış telefonu bak mesaj bıraktık ya salak çocuk ya. Kaldı kaldı kaldı kaldı. kaldı. kaldı. Niçin abi? Oraya gitmeyeceğiz öyle bir işimiz kalmadı ki gelim ben de buradan. Aa bura vuruyorduk değil mi biz? Buradaki. yok ki. Şunu şunu aynı şunu hani aynı bunu vuruyorduk aynı. Bir de bir dakika. Buradaki kitap var mıydı kitaplara patlatmaya çalışayım. Son bir kitap kaldı. Bu ne şimdi? ne oluyor? Geç. Bu pomande şimdi tamamlayamıyorsun. Bu pomande alamıyorsun. Tabii Aa what Kıymaya çıkacağız şu yandan. Arayalım mı kitapları burada? Yok. Kitapların yerini ezberden bulman lazım ya. Ezbere bilmen lazım. Yoksa bulamazsınız. Buraya gelmeniz lazım. Anahtar kime getişiyordu? Ben, ben baka girdim. Anahtar Yunus'tadır. Bir saniye. Ben baka girdim. Ben baka girdim. <gülüyor> girdim. Ben baka girdim. Ben <gülüyor> Aşağıda mısınız Yukarıda. <gülüyor> Aşağıda girdim. Allah kahretsin ya. Asıl ya ne bakıyor ya? Ya inşallah e, billah tam uzaklaşın benden ben, ben öyle tekrar geleyim. Burada doğru. Karşıda şey to Karşı top sıkanlara top sıkın. Karşıda top sıkanlara Karşı top sıkın. Anahtarı ben? açıyorum. Anahtarı çok aç, kapıdaki şeyi al. Ağlayan sandal. İçeride kitap var mı diye baksana. İçeride kitap var mı belki? Bir dakika şurada elimden bir... Ya bırak şu asayı. İçeride kitap var, yok. Yunus şunları vur. Çok yukarı, çok yukarı. Şanlı 4. İlk yorulur buradaymış. Nerede? Oğlum top yok lan. Lan gel benim yanımda top. Aaa bizi şunları en baştan tuttuk ya. O kapıyı nasıl açarız bir bu tekrar geri. Görevi bitirmeden kitap yapmak istedik mi? Soldakine vursana Kadir ya, benimki dönmüyor oraya. En sol mu? He elektrik atıyor. Arkaya yetişiyor mu oraya benim şu an? Bıkıyorum evet. Oraya. Topum bitti lan. Top alabiliyorsunuz, oradaki top sinirsiz benim bilim. Evet. Yemek kesinlikle tutan maalesef, aynen. Buradan tutan en savaşı bak. Acaba. Aynen, şununla vuracağım abi ona. Şehirancı Ben gemiyi bir yandan kaldırıyorum Siz şey yapın Tamam bu gemi gidiyor mu? Yeni yukarı kaldıracağız Yavaş yavaş Topatın siz Tamam ben de yüze yüzüyor sandım ya Kanka bir yemek yiyeyim Öldürmeniz az ki ben kaldırabilirim daha fazla Bırakırsam Durumuyormuş lan Ateşi etmiyorlar Giden... bu İniyor değil mi aşağı? tam geleceğiz. Gitmedi. çıkıyor hala ya. Galiba. Düştü o. Çekem mi kare? Çek Yardu etmedim ben. Peki. Şey, şurası. Solda Kreken abi. Nerede lan? Geçti. Şu dol pencereden gördüm. Bir yüz kadar çıkacak. Şu yan çıkacak. doldular. Tamam şu an iyi mi? Karşı karşı yemeyiz. Evet. Hadi şu sağdakini vuramıyorum evet, ya. Çeviremiyorum. Şununla bakacağım. Yok. Buradan da vuramıyorum abi. En sağdaki vurur ona. Ya da en baştaki, sen en baştakinde misin? Tam vuruyorum kanka. Buna vuruyorum. Harbi ya. TopumaserverId düşüyor. Şerestinin attığı top. Bitti. Krak'a savaşacağız bu arada. Ne yapacağız? Krak'a savaşacağız. Babası gelsin. Tamam. Kanka toplarla mı savaşacağız? Allah ne bir oluyor lan? Bir şey lan? alalım mı acaba? Hiç niye mi? Mutlu koyayım, yemeği tutayım. Silahlarla ve toplarla. Önce silahlarla sıkacağız sonra toplarla sıkacağız. Ben buradan bunu topla sıkarım bu arada. Anca da var ya. Hadi. Yeni bir geldi. Vuruyorum bir şey olmuyor. Önce gemide önce gemidekileri öldürmemiz lazım. Okay okay. Kanka ne yapıyorlar? Bin araya aldılar, şamallıyorlar ya. Arada durmayacaksın koçum. Şu yemi tutan hırsız çocuğuna vursanız da birkaç tane. Ağzı açık olanlara bak, ağzı açık olanı vur. Mermi nerede abi? Mermi. Yeni bir şeyler yapıyorlar. Burada sanıyor. kanka burada bir şey var. Bu sandık kime? Bizim sandık o ya. Bunu boş yaşam. Yanım gidiyor bir hocam. Ya. Ermin sandığı nerede? Şunları öldürelim mi acaba? Ortada ortada. Gid direkt de. Gemiyi çok sallıyor. Hadi hadi. Bulmamız lazım kollara. Kanka gemide gemidekiler ölmüyor ki? Öldürebilsem. Hadi Öldürüm bir daha. Zaten çok az kaldı. Allah. Ben öleceğim. Çok az. Adas olan buranlara vuran da. Şu kollara. Vuralım mı kollara? Kolları şu Kolları. an vurmaz ama bence. Şu da aşağı çekiyorum yukarıya aşağıya i̇şte tekrar. Topla mı vuracağız kollara? açık gelirse topla vuracağız herhalde. Ama emin değilim. Bana bıraktırdı. İniyor yukarıdan. Geçiyor bizi, bizi yukarıya O zaman vurmayın çeksin. Ya da vuralım mı? Çıkar bir yerden kafasını çıkartmıştım. Şuna vurabiliyor muyuz topla? Vurabiliyoruz. Kafasını çıkardı. Kapattı mı vuruyor? Haha ha, ağza açık olduğu sürece vur. Abi gözüne vuralım diyor sana. Battı bak ben. Topun Çok. Anlıyorum Yaratık mı var gemide? Beni bıraktırıp duruyor. Beni de bıraktırıyor kanka. Ağzına işte vur. O bir de şey vurunca galiba. Top yok top. Toplar. Canavar var gemide. Canavar var mı? Yok galiba aşağıda var. Yok ya. yok kanka. Ağzına işte vur. Ya what the fuck ben? Ağzını açmadan vurmayalım mı? Lan oğlum fakatmezci yar anlamsız ağzını açınca daha fazla yiyor diyebiliyorum. biliyorum Abi, topları doldurur daha şöyle ben, top doldurmayı falan çalışmaz dersin a örtük örtürüm örtürüm Ağzına açtı abi. Bu kollarına sıkamıyor muyuz bunu? Ağzına kollarına sıkıyor, yiyor. Sık kollarına mı sıkalım? Fark etmez. Ağzına, kollarına. soldaki kolu var ya bizi sürekli vuran. Bir tane. Ya, bir dur amına koduğum. Vallahi ben denk getirdiğim gibi sıkıyorum. Bak şimdi bir daha vurduk. Tupa attım şekil. Yeni yemek yedik ya. Yeni yemek yedik ya. Aşağı düşürdü beni. Karşısını tekrar. Eee what the fuck ben nasıl çıkabileyim buradan? Öldüm. Çıkabilirim. Öldüysen gemide dövarsın tekrar. Gülüşme. Bakalım. Öldü ölüm vardı. Ölüm gemisindeyim ki. Neydi bu geminin ismi? Bilmiyorum. Gemi geminin ismi yok ya. Ha, top atmamız lazım. Lan tek başıma mı kaldın gemide? Yok ben buradayım. Ben koluna vuruyorum ama şu sağdaki. Top at top top. Top atmamızı hiçbir anlamı yok. Böyle hasar iyiyormuş gibi gösteriyor. Kırmızı kan olaydı Aha. Böyle vurunca ardı çıkıyor beyaz. O yüzden vuruyordum ben de. O ben Abi topla vurup, vurmuyordum, top diyor mu? Şeyle vuruyordum, silahla. Allah kahraman. Ne şeydi tamam. e gidi, işte? Gidi. Gidiyor, gidiyor. Aha gitti, kafası gitti. Çekin gemi, çekin gemi işte. Çek gemi işte çekin. Kenan koyuyor Nasıl çekiyoruz da? Bildiğin çeken. Demiri çekiyorsun, döndürüyorsun. Çekiliyor gemi yoktur. Kanka usandık da ne yapıyoruz biz? Tek dakika çek çek çek çek çek. Ben şu asamı mı elimi alayım. Bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar. Şöyle anlayacağım. Şöyle emanating you Neredesin lan sen? Yukarı mı çıktın? En üstteyim. He, Hiç söylemiyor da Yunus görüyor mu? Gözle mi? O oyuna girdiğimiz arkadaşlarımıza bir dön de bir bak. Kanka buradan nereye gittiniz? Bir dakika. Ben de yanındayım. Sanırım Şuradan. aşağı düştüm. Gel gel. He, oradan mı? Ben de direkt Aynen. çıktığım yerden atlamaya çalıştım ya. Ya Kaan hiçbir şey söylemiyor ki bize ya. Ben gördüm yürü, yürü kanka. Aynen öyle. Gel, bunu götürelim, bunu satacağız. Geldim Kitap de. nerede? Kitap, kitap arkada kaldı işte ya. gidip bulalım o kitabı ya. O çok arkada kaldı. Neyse boş ver ya. Görevi tekrar açmak lazım. O kitabı okumak için. Bir ara yaparız o zaman öyle. Yukarıdaki ne devam edelim. Hemen... Bir dakika daha görev bitmedi. Şimdi burada da bulmaca var bu arada. Asa var burada. Alalım. Yeni asa mı? Evet. Ee? Bunu atayım o zaman. Bir dakika bir saniye geri gidelim. Yana Abi mi? Asağı alınca yavaş koşuyoruz ya. Nefret ediyorum amına koyayım. Şimdi bak e, duvarlarda yazılar var gördünüz mü? Bak, yazılar evet. bunları tek tek okuyun abi. ama beş tane olması lazım. 1 2 3 5 bu da. 1 2 5 2 3 alın buyurun alın. Bir daha okuyacağım. Tamam okudum. Bu dört. Ben de okudum abi. Tekni okudunsa mı? Yunus kaç kaç param var? 470. Bende 897. Direkt 900 lira. Yani bunu dile mi getireyim yani yaptığın satıcılığı. Matla. <gülüyor> Bunları aşacağız mı acaba? Hayır. Bunun her yerde asla var lan. Burada da bir fight kopacak galiba. Eeeenyeenyeenyeen Şimdi İlginç ve galiba, İlginç Ne diyor lan? Aaaa! Alın alın asa alın Abi yenilerini mi alalım? Var elimizde ya, Al yenilerini al, yenilerini alalım Burada, burada şey var lan Olduk var Ha. Bence yenisiyle alakası yok ama Oturulmuyor mu? Oğlum yürü git haddini bit terviyesiz. Kes sesini. Bılasıyo orayı. Biz o ağlayan çesti almadık. Belki yok ki onun görevi oradaydı. Sahil nereden bilecek? Beyler burada öleceğiz miiz? çıkış noktası nerede? Şimdi şöyle bir gerçek var şimdi burada kapışacağız. filmimize biri, mi? biri gelecek. Ama geldi geldi. Aslında abi kreçe geldi, kreçe. Güçlü vurun mura. Büyük büyük atın. Sehol! Tam buraya vursun bak. Are you O neydi Vallahi bekliyorum elimde. Ben de full charge bekliyorum. 8 dpi dönüyor fare, <gülüyor> Asiktir. Ha, şeyleri fare an. dönüyor ya. Ansiktir. Ah dönüyor çağırmış. Çeşirin çağırmış, gardınlar <gülüyor> çağırmış, koruyucuların çağırmış. Şimdi kendisi gelecek onu da öldürünce Geldi. Geldi mi? Nerede abi? Bir yerden gel, bir yerden gelir şimdi. Kadir arkanda, kadir. arkanda arkanda. Yürü git. Göremiyorum zaten ilk saat. Boğaz bir şey <gülüyor> Nerede lan? Aşağıda bir tane daha var orada mezdiklerden ya. Öldü. Öldü mü? Burada, burada Al, geldi. geldi. Al full chat yemedi ya. Benden yedi. Nereye kaçtı şurada? Chat. Bir daha. Müzik çalıyor. Müzik iyi mi çalıyor ya. yani. Ulti atıyor, ulti atıyor. Çat. Multi siz vurun abi onu o zaman Kaçtı. Ben senin için çok uzun. Ne diyor, diyor. şu an? beni benim muhafızlarım burayı korusun diyor. Aynen. Geliyor mu muhafızlar şimdi? Geldi geldi aşağıdalar. Ben yemek alayım bundan da yaşayayım. Reis ne yapıyorsun ya karşıda? Başka var mı? Yok. Lan bana kim vuruyor? Lan bu yanda varmış ya. Aa, Bir dakika. Kadir'in Kadir yani. dibinde. Lan ne oluyor? Oğlum arkanda... Kuk geldi geldi kırmızı geldi. Queen geldi. Queen geldi. Queen geldi. Queen geldi. Ha benim asap ert. Altta alttan asap ert. Yine al gel. Abi. Aşağıdan al gel. Neşe açacak şimdi bunu al. Asap ert ya. Ha benimki de gitti abi. Aha. Ölecek çok az kaldı. Yemek de iyiyim. Bak bak ölüm vuruşu tak. Öldü mü? Ölmedi öldü Öldü. Gider. Nerede dedi? Devam et. <Gülüyor> <Öl>. Geçmiş ol. <Gülüyor> ölemem diyor. Geber lan. Abi ölemem diyor, abi? diyor ya. Biz böyle birisini öldürüyoruz <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Öldürmeyelim lan ki. Vaz Benim kralım beni affet dedi. Şunun şu asasını mı alsak? Aramıyormuşuz lan. O Aga be. Kraliçeyi öldürdük omana koyayım. Her şey senin suçun kardeş. Niye kraliçeyi öldürdüm? Ağlıyorum şu an. Ne bileyim kanka. Görev oruna. Hadi buradan gidiyoruz herhalde. Nereden? Bu parlıyor mor. Az önce bu kapı açılmamıştı bak. Vurun açılsın. Açıldı mı? Açıl Açılmadı. Bir avur. O kapı buraya açıyor. Gel bende. Kapı yok ki. Aha giremedim. Orada da mı bulacak yere bak. Giri, Açılmış. Burdan gel devam. Aa A şey ben var. Erken bunları kır, bunları Girdim. kır. Şince bak buradaki sahneyi izle. Buradaki sen çok güzel. Kır bunları. Deş atamazsın ki buradan gir. Deş gitmez o işe. Bir kaç tane kırdık. Oldu yine son oldu mu? Tam bu Jack Sparrow'un evet. yancısı değil mi? Evet, Kıra birinde. İze şimdi. Bir dakika. Hangisi lan Jack Sparrow'un yancısı? Dur dur. Jack Sparrow Hangisi? ortadaki Jack Sparrow. Değil mi? Değil orada. Ortadaki mi o? Ha ortadaki değil. Lips gibi. diyorsun değil mi Yunus? Evet, yancısı evet. diye. Evet. Tamam. Ağabey Jack Sparrow değil ortadaki Buram işte değil <Gülüyor> Ana Maria <Gülüyor> Ana Maria şey işte Jack bir tane Evleneceğim deyip kandırıp yemisin aldık sen görebiliyorsun değil mi benden? Evet <Gülüyor> Tamam Yemeği sanki ben yiyorum ya fightly overtook us. But bandi bir <gülüyor> Yemedim, pardon. But there as Jorin diyor kamera? Biraz, biraz çeviri yap ya. Ben de anlamadım dedik Ben kısmen dedim. <gülüyor> Ve yes, yolu, şu oyuna girdiğiniz arkadaşlarımıza bir dönüm bakıyor. Diyor ki, Jack'i kurtarmanız gerekiyor diyor. <Gülüyor> David Jones'ı öldürüp onu hemen kurtarmanız gerekiyor ben, ben anladım. Öyle, öyle, öyle, Sen rahat ol, ben o şeyin altında gizli şeyi çözüyorum. Ve çıkamıyorum. Hayır, <Gülüyor> çok boş bu parçaların, yeter parçaların, Bizden ne istiyor, duydun mu? Ne diyor? Bize Jack'in pusulasını Ne? Belki onu kurtarmak için bu bir yol, bu başlangıç olabilir diyor. Bize bir başlangıç için diyor. şey şeyi vermeniz lazım dedi. Ya bu Jack'in pusulasını vermeniz lazım dedi. <gülüyor> Jack'in pusulasını mı istiyor? Şimdi isteyecek. Vereyim abi. Jack kompas diyor. Ya buluyorsan diyor. Jack'in kompasını falan filan Bunları gösteriyor zaten. Bak uzattı elini ver pusulayı. Veriyorum abi. Ver dayıya pusulayı. Abi al, al, aldı pusulayı. Dalgalar bir daha, korkuş dalgalar bir daha buraya görüşmek üzere. Burada görüşmek üzere diyor, korkuş dalgalara dikkat edin, alınıyor işte. Gidiyorlar. Peki bunlar pusulayı ne amaçlı istediler kanka? Jack'i bulmak için işte, Jack'in gemisinin. Jack biz de bulabilirdik yani biz kurtarsaydık. O ona söyledi. Şimdi bizim ilk kitabımız nerede eksikti? Bir dakika bir gidelim A, o kitabı bulmaya çalışmamız. Aynı yerden tekrar başarım geçebiliyor için muyuz? Içineceğim. Bilmiyorum ki denesek. Bu olmaz herhalde. Gemi nerede? Gemi'yi gören var mı? Hayır yok, görmüyorum. Yok. Şu sağda sağda. Şurada olması lazım, aynen. Bak, yüzdüğüm yöntem. Sanki bana kılıç falan filan bir veriyor bu galiba şu an. Hı hı. Kılıç işaret hı. çıktı ama. Full commendation verdiğiz. yaptıysam yaptıysan verir. Tamam, bir de bir şey soracağım. Wow, Benim aldığım başarımları... Ben Güzel, şimdi söyle. Benim aldığım başarımları neden bu Xbox'tan veriyor, Steam'den vermiyor? Steam'den, Steam'den de, veriyor. de veriyor. Da veriyor. Xbox, sadece Steam gün şeyi açıklayalım. Yani Xbox'dan ne alakası var bu oyunun? XBOX zaten oyun XBOX'ın sahibi. Oyun sahibi XBOX. Doğru. Oyun XBOX stüdyo yapıyor. Gelin buraya girmeyi deneyelim belki girebiliriz. Bu görev bitti değil mi şimdi bitti ikinci mi görev? Yemek alalım mı? Bitti. Tamam. Bir dakika ya bir saniye reputation. Evet arkadaşlar e, ikinci görevimize bitmiş bulunmakta. İzlediğiniz için teşekkürler.